Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Şubat 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Bu ay sizlerden başlayalım istedim. Çünkü gerçekten çok ihtiyacınız olduğunu biliyorum. Hele ki Mart ayına girmeden önce bütün balıkların kafasında milyonlarca soru işaretleri var. Bunlardan da biraz bahsedelim istiyorum. Şubat ayı da bu anlamda çok önemli. Şimdiden bütün balık burçlarının doğum günlerini kutluyorum. Bununla beraber birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalda 10 Şubat tarihine kadar devam edecek olan... Bir çekiliş var arkadaşlar. Hem kanalda videosu mevcut hem de Instagram opikus adresinde detaylar mevcut. Eğer katılmayanlar veya yeni haber olanlar varsa mutlaka değerlendirsinler. Bununla birlikte tabii ki kanala abone olursanız, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız çok memnun olurum. Yine kanala destek olmak isteyenler katıl veya teşekkür butonundan da destek olabilirler. Dedikten sonra hemen Hız kaybetmeden Şubat ayı yorumlarına geçelim. Şubat ayı başlangıcı biraz sert gibi gözüküyor. Ee, özellikle 3 Şubat tarihinde Güneş Uranüs karesi meydana gelecek. 14 derece kova ve 14 derece boğa burcunda. Burada özellikle e, içsel bir farkındalık yaşayacağınızı görüyoruz. Belki duyduğunuz bir haberle, aldığınız bir kararla kendinizle alakalı bir takım şeyleri fark edeceksiniz. Aslında... İçinizde sakladığınız benlik duygunuza dair e, bazı şeyleri fark edeceksiniz. İçinizde bir çığlık olabilir. Kendinizi dışarıya atmak istediğiniz bir yön olabilir. Kendinizi göstermek istediğiniz ama doğru bir şekilde ifade etmediğiniz bir alan açığa çıkabilir Şubat ayı itibariyle. Belki de uzun zamandır bastırdığınız, engellediğiniz bir konu e, özgürlüğüne kavuşacaktır bu etkileşimle beraber. 4 Şubat tarihine geldiğimizde ise Venüs Mars karesi var. Burada da 11 derece balık ve 11 derece ikizler burcunda meydana gelen bir görünüm görmekteyiz. halihazırda biliyorsunuz Mars ikizler burcundaki seyrine devam edecek Şubat ayı boyunca. Mart ayının sonuna kadar da burada. E, tabii retro hareketiyle beraber aslında geçtiğimiz aya kadar ciddi anlamda zorladı. Özellikle ailevi ilişkiler, ebeveynleriniz, yaşamış olduğunuz yer, memleketiniz, toprağınız, aile içi huzurunuz veya huzursuzluklarınızla alakalıdır. Önemli gündemler söz konusu oldu. Şimdi ise artık burada aksiyon alma zamanı. Tabii Venüs-Mars etkileşimi ilişkilerde biraz tutkuların ön plana çıktığı, zorlayıcı temaların ön planda olduğu durumları da gösteriyor. Ama aile içerisinde bu etkileşimi yaşayabilirsiniz. Belki ev almak, taşınmak, evin giderlerini karşılamak veya aile içerisinde huzuru sağlamakla alakalı... Bir çatışma ortamı da söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Yine evli olan balık burçlarının bugünlerde biraz daha dikkat etmesi önemli olacaktır. Devam ettiğim zaman 5 Şubat tarihinde Aslan Burcu'nun 16 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. Bu dolunay sizin haritanızın 6. evinde etkili olacak sevgili balık burçlarım. Burada özellikle baktığımız zaman gündelik hayatınız, sağlığınız... İş ortamınız, ekip arkadaşlarınız, beraber mesai harcamış olduğunuz insanlarla alakalı bir Tamamlanma enerjisi var. E, bu dolunayın Uranüs'lere bir kare görünümü var. Yani iş ortamında yanlış anlaşılabilirsiniz. Ani bir kararla işten ayrılabilirsiniz. Mobbing veya dedikodu enerjileri çok hakim olabilir. Bununla beraber zihniniz o kadar meşguldür, o kadar doludur ki sağlığınız ve bağışıklığınızla alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Ancak Mars'tan da güzel bir açı alacak bu dolunay. Bu da demek oluyor ki aslında kendi içsel huzurunuzu sağlayabilmek adına... E, aksiyon alacaksınız, yani hayatınızda yeni bir düzen veya yeni bir rutin oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bununla alakalı da e, eyleme geçmeye hazırsınız. Belki e, ailenizden destek göreceksiniz, hatta ailedeki eril figürlerden destek görülebilir. Belki bir mekan değişikliği, e, tebliğli mekanda ferahlık vardır diyerek yapmış olduğunuz bir hareket, belki evin içerisindeki bir düzen değişikliği de ruhunuza iyi gelebilir. Bu dolunay enerjisiyle beraber. Yine home office çalışanlarınız varsa on, onlarla alakalı da aslında pozitif gelişmeler var. Belki ofisinizi kapatıp home office çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu anlamda da destekleniyorsunuz. Devam ettiğim zaman 10 Şubat tarihine geldiğimde merkür Plüto kavuşumu yaşanacak. 28 derece oğlak burcunda artık Plüton... Oğlak Burcu'nun son derecelerinde ilerlemekte. Burada tabii ki Merkür Pürüt'ü kavuşumuyla beraber aslında çok önemli bir karar, çok önemli bir haber, çok büyük dönüştürücü bir durumun içerisinde olacağımızı söyleyebilirim. Siz bu etkiyi 11. evinizde yaşayacaksınız. Tabii son derecelerde olduğu için haritanızı teyit edin lütfen. Burada özellikle gelecekle alakalı büyük kararlar alıyorsunuz. Yani... Uzun vadeli hedefleriniz, uzun vadeli projeleriniz, kariyerinizle alakalı planlamalar, ilerlemek istediğiniz alan, sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, dostluklarınızla alakalı büyük bir karar, büyük bir haber, büyük bir teklif veya gündem karşınıza çıkacak demektir. Tabi burada dostluklar ve arkadaşlıklarla alakalı önemli temalar var. Veya yeni bir dostluk kurarsınız oldukça güçlü bir dostluk bağı da olabilir. Veya çok sert ve sağlam iradeli kararlar alma eğiliminde de olabilirsiniz. Zaten balık burçları bu yıl aslında çok sağlamlaşacaklar. O eski duygusal hallerinden pek eser kalmayacak. Daha ciddi, daha resmi, daha net bir hale bürünecekler. 11 Şubat tarihinde Merkür Oğlak burcundaki transitini tamamlayıp Kova burcuna geçiyor. E, bu da demek oluyor ki Merkür e, ay sonuna kadar 12. evinizde ilerleyecek. Tabii burada rüyalar, sezgiler, bilinçaltı, geçmiş meseleler, e, bununla beraber ilham gerektiren projelerle alakalı da pozitif yönde çalışacaktır Merkür 12. evinizde. 15 Şubat tarihine geldiğimizde ise yine önemli bir etkileşim. Venüs Neptün kavuşumu yaşanacak. 28 derece balık burcunda. Yani burcunuzun 28 derecesinde. E dediğim gibi haritanızı teyit edin. 1. veya 2. evinizde olabilir bu etkileşim. Şimdi burada e, bu kavuşumla beraber özellikle kendinizle alakalı çok büyük bir farkındalık yaşıyorsunuz. Belki e, öyle güzel bir şekilde kendinizi sunuyorsunuz ve insanlara ifade ediyorsunuz ki e, aslında ben neymişim? Diyeceğiniz olaylar yaşatıyor size. Yani belki çevreniz tarafından beğenilmek, takdir edilmek veya bugüne kadar yapmış olduklarınızın takdir edilmesi. Veya kendi kendinizi takdir etmeniz. Bununla beraber yaratıcı bir projede çalışıyorsanız ortaya çıkartmış olduğunuz eser, fiziksel anlamdaki değişiminiz, belki fiziksel anlamda yapacağınız yatırımlar, belki yeni bir aşk, belki yeni mali bir fırsat, bilemiyorum ama hayalini kurduğunuz size kendinizi iyi hissettirecek, çok güzel, keyifli gelişmeler yaşatabilir bu kavuşum size gibi gözükmekte. Devam ettiğim zaman 16 Şubat tarihinde de Güneş-Satürn kavuşumu var. Yani kavuşumlarca burada da 27 derece kova burcunda bu kavuşum yaşandığını görüyoruz. Şimdi Güneş Satürn kavuşumu aslında e, otorite konumundaki kişilerin üzerinizde oluşturmuş olduğu baskı, blokajla ilgili olabilir. Yani belki patron, belki ebeveynler, belki devlet, resmi işlemler yani bunlarla alakalı kısıtlanmış, daralmış, bunalmış hissedebilirsiniz. Yani bir şeyler beni engelliyor. Kendi kimliğimi, kendi benliğimi istediğim şekilde ortaya koyamıyorum. Yani bir şekilde e, önüm kesiliyor, e, kısıtlanıyorum diye düşündüğünüz bir durum aslında ortaya çıkacaktır. Bununla beraber aslında kendi blokajlarınızı da fark edebilirsiniz. Yani belki geçmişinizle, ebeveynlerinizle, belki kendi kendinize oluşturmuş olduğunuz misyonla alakalı aslında kendinizi nasıl bir e, dairenin, çemberin içerisine soktuğunuzu fark edebileceğiniz bir görünüm olarak da çalışabilir. Evet, 18 Şubat tarihine geldiğimizde ise güneş burcunuza geçiyor sevgili balık burçları. Dediğim gibi şimdiden bütün güneş balık burçlarının doğum günlerini kutluyorum. Ve artık kendinizi sahneye atacaksınız. Kendinizi göstermekten çekinmeyeceğiniz bir süreç başlayacak. 18 Şubat tarihi itibariyle ve 20 Şubat tarihinde balık burcunda bir yeni ay var. 1 ila 2 derece arasında meydana gelecek. Ee, önemli bir yeni ay çünkü... Satürne kavuşum içerisinde, ee, Satürne artık yavaş yavaş balık burcu enerjisinin harmonize olmaya başladığı bir süreci ee, 20 Şubat tarihi itibariyle başlatıyoruz arkadaşlar. Ee, 20 Şubat tarihinde meydana gelen yeni ay ile beraber özellikle tabii ki sağlam başlangıçlar, kalıcı adımlar, kalıcı yenilikler için Oldukça aktif bir süreç olacaktır 20 Şubat tarihi itibariyle. Bu döngüde tabii ki yavaş yavaş hayatın ciddiyetini fark ederek hayatımızla alakalı sorumluluklar almaya başladığımız bir döngü de olacak gibi gözüküyor açıkçası. Evet, 20 Şubat tarihinde aynı zamanda Venüs Koç Burcu geçişine başlayacak. Venüsün Koç Burcu geçişiyle beraber de parasal konularla ilgili olarak şanslı bir sürece gireceksiniz. Kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Kendinize artık değer vermeye başlayacağınız bir süreç aktif oluyor, sevgili Balık Burçlarım. 21 Şubat tarihine geldiğimizde ise Merkür-Uranüs karesi aktif hale gelecek. Merkür 14 derece kova burcunda, Uranüs ise 14 derece boğa burcunda bu görünümü yaşayacak gözüküyor. Burada özellikle tabii 3. ve yine 12. ev temaları ön planda 3 Şubat tarihinde de Güneş-Uranüs karesi yaşanmıştı. Yani... Aniden gelen ilhamlar, aniden gelen teklifler, kararlar, haberler, tartışmalar ve gündemler ön planda olacak gibi gözükmekte. Evet, 22 Şubat tarihine geldiğimizde ise Merkür ve Mars arasında güzel bir üçgenle çalışacağını görüyoruz. 16 derece kova burcundayken Merkür. Mars'ta 16 derece ikizler burcunda bulunacak. Yine 12. ev ve 4. ev teması. Burada özellikle aslında geçmişimizle barışıp kendimizi e, sahneye atabileceğimiz ve bu bağlamda geçmişin derslerini e, iyi bir şekilde aldığımız zaman hayatımızda kalıcı ve sağlam başlangıçları nasıl yapabileceğimiz, bu işi artık dramatize etmeden, kurban psikolojisine girmeden, nasıl çözebileceğimiz noktasında daha sağlam, daha istikrarlı daha net ve daha realist olacağımız bir sürece doğru giriyoruz arkadaşlar. Şubat ayı benim için de önemli doğum doğum ayım ve güneş dönüş ayım olacak. Umarım Mart ayı itibariyle de bütün balık burçlarının artık çok net ve sağlam adımlarla ilerleyeceği bir süreç başlar. Şubat ayı etkileşimleri bu şekildeydi. Sizlere huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay diliyorum sevgili balık burçlarım. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğene tıklayabilirsiniz. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikus adresinden veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler mutlu bir ay olsun.